Bugün 15 Temmuz 2021 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Başak burcundaki Ay güne sakin ve pratik enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay Balık burcundaki Neptüne karşı açıda olacak. Fiziksel ve duygusal olarak daha hassas hissedebilir, dış etkileri de açık olabiliriz. Sinir ve sindirim sistemimizde hassaslaşabilir, uyku ihtiyacımız artabilir. Bilinç dışından gelen ilham ve sezgileri de daha açık olabiliriz. Sabah 9.46'da ay, Oğlak Burcu'ndaki Plütonla üçgen açı yapacak ve boşluğa girecek. Duygusal motivasyon ve konsantrasyonumuz artabilir. Olumlu yönde değişimler yapmak için kararlı ve hırslı davranabiliriz. Öğle saatlerinde ay boşlukta ilerlerken yeni kararlar ve başlangıçlar yapmak yerine birkaç gündür uğraştığımız işleri tamamlayabilir, sonuç alabiliriz. İş, kariyer ve maddi alanlarda güven ve istikrar da sağlayabiliriz. Bugün yengeç burcundaki güneşle balık burcundaki Neptün arasında kesinleşen üçgen açı ilham ve hayal gücümüzü arttırırken idealist ve vizyoner eğilimler gösterebiliriz. Daha kolay ilham alabilir, kendimizi akışa bırakabiliriz. Empati ve duyarlılığımızın yükselmesi çevremizle bağlarımızı da iyileştirebilir. Ay saat 17.31'de Terazi Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinden itibaren özel ve sosyal ilişkiler daha fazla ilgi alanımıza girmeye başlayabilir. Önümüzdeki iki gün ay Terazi Burcu'nda ilerlerken gerek kişisel gerekse toplumsal alanlarda sanat, estetik, uyum, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar öne çık. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.